Bugün 25 Aralık 2021 Cumartesi Satürn günündeyiz Başak Burcu'nda ilerleyen ay sabah erken saatlerde Mars'a yaptığı dik açının ardından boğa burcundaki Uranüs de üçgen görünüme geçecek huzursuz ve uyarıcı enerjiler sabah erken saatlerinde uyku sorunları ve gerginliklere neden olabilir nörolojik sorunlar kronik sinir ve sindirim sistemi problemleri artabilir Güne heyecanlı başlayabilir, değişik ve farklı konularla ilgilenmek isteyebiliriz. Bilimsel ve teknolojik faaliyetler, sosyal medya ve internet üzerindeki işler de öne çıkabilir. Bugün önceden planlamadığımız faaliyetler günlük akışa dahil olabilir. Spontane davranışlarla ilerleyebiliriz. Bu bize gün genelinde ilginç keşifler getirebilir. Bireysel yeteneklerimizi de özgürce kullanabiliriz. Akşam saatlerinde Başak burcundaki Ay, Oğlak burcundaki ile üçgen görünüm yapacak. Gerek iş gerekse özel yaşamımızı gözden geçirebilir, sağduyulu ve istikrarlı planlar yapabiliriz. Çevremizle duygu ve düşüncelerimizi daha rahat paylaşabilir, inandığımız fikirleri kabul ettirebiliriz. İş ve sorumluluklar, kariyer, para ve maddi konularda detaylı hesaplamalar ve verimli analizler de yapabiliriz. Gece geç saatlerde ay, balık burcundaki Neptün'e karşıt açıda olacak uygu ihtiyacımız artarken daha içe dönük ve ruhsal sezgisel olabiliriz Gece saatlerinde bilinçaltımız hareketlenirken rüyalarımız da ilginç mesajlar içerebilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun